Ses giderse ses gitti falan diye ay bunu demeyecektim ya. Çet şimdi her dakika yazacak lan? Abi lütfen ses gidince söyleyin. Twitch'e geçmeye Yoksa... kalkarsam üyelikleri kapattıktan bir ay sonra Twitch'e geçerim zaten. O yüzden ağlamayın. Görüyorsunuz, prodüksiyon var. Tek eksiğimiz uzay gemisinin açılması ve oksijen Abi tarifimiz. ilk insan gibi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sen, sen şunu sürekli yap olur mu? Yani tamam abi. Dedim de. Bak yani bak bak. Şu an Hürkan. Oo, peruğu taktım 9500 kişi oldu lan. <gülüyor> 10.000'lik aslında değil Küçük. mi? Hürkan ciddi bir içerik fikrim var ama ben Uğraşmadığım için nüktedanlara verecektim. Ama istersen sana vereyim. Oğlum bu nasıl bir şey Tehdit ya böyle. Abi bana bunu daha çok satmaya çalışıyorum. Aynen Şimdi aynen değil mi? mi? Artık küpemle... Ne oğlum diye. söyle merak ettim bu arada. Nasıl bir fikir? Buradan yaz da nükleodanlar da görürsün. <gülüyor> evet. Sen Cansu... Ha tamam. Cansu şurada bir küçük şey yok <gülüyor> da. Abi. Sen yayıncılığına kadar artık Tyler Dörd'ün olarak kişiliğim değişiyor yani abi. Abi ne yalan makinesine bak. <gülüyor> böyle konuşamam onu sürekli ya çok. Daha ince konuşmayı densene. <gülüyor> Bana yap böyle konuş. Olmaz ki. Olmaz ki Böyle mi cevap? Olmaz ya. ki abi yani. yalan. Şunu merak ettim. Yalan makinesine bağlandım. Merak ettiğiniz her şey. Küçaço. Peki Küçaço'nun yalan makinesi var mı? Tam sakin ol. Sakin ol. Telif benimindir. Aa telif şeyim gitti lan. Oh, tamam telif şeyimiz gitti. Bundan sonra bir tık daha devam edebiliriz. Yalan makinesine bağlandım. Eee belki Juan mı peki Juan mı? J okunuyor mu Köylü? Juan. Tamam. Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben belki Juan. Bugün J okunuyor muyuz? Gerizekalı. Ben ne bileyim oğlum ben daha önce şey okunur köylü. Şu arkadaki adamı daha çok tanıyorum. O adam çok şey lan. Değil mi? Değil mi? Böyle production'ın kendisi adam böyle. <gülüyor> Paket halinde falan geliyordur söyleyeyim. <gülüyor> Efsane bir video ile tekrardan karşınızdayım. Ee, yanımda İbrahim abi ve Kürşat var. Öyle Biz harbiden trendleri izliyoruz şu an ama ya. An, ne yapalım? Bugün ha? İbrahim abi trendlere bakıyoruz zaten. Tamam dur şimdi ben Merak ettiğim her şeyi öğrenmek istiyorum abi. İlk soruyla başlayabilir miyiz? Evet. İyi geldi. Uyutma bunu. Sen anti telif e kadın e mısın e şu e an? E evet. E evet. Tabi ki. Değil. Belki hocam... Belki şu soruyu sorayım. Dostum ayda 50 bin liradan fazla kazanıyor musun? Direkt paradan girdi ya. Evet ya direkt niye paradan ee, girdi? Eee aya ilk bu soruyu çok daha iyi geliyor. Kim olduklarını, ben de kim olduklarını bilmiyorum ama. Bende. Senin o gözlerin peşin yedim. Ne dedi lan? Hayır. Bakayım abonesine. O oh. kazanıyordur abi. abi. Kanalını merak ettim ama. Ne yapıyorsun? Dur bir dakika onda açayım, onda açayım yansak ne Sinir de. Senin o gözlüklü şeyin geldi. Merak ettim. Vallahi. Ama şimdi dur bir saniye. Ha. Ah. <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl gülüyor> <statika? gülüyor> <gülüyor> yani. Bu nasıl? Süperti. 999. Ha şöyle bir şey söyleyeyim. ne çıktı abi? Yani yalana yakın çok. <gülüyor> yalana yakındı ama yalan yani yalana yakın dedi hani bence makine kandırılabilir yani. Öyle ufak da olsa. Bir cızırtırır kandırılabilir. Yani. Şimş bir ulan yani. yani yalan değil. Yalan değil. Yeni fazla mı kazanıyorsun bunlar? Bir, bir, bir ay kazanmışım böyle yeni fazla. Ama yani Sadece bir öbünü... yapamadım <gülüyor> ya. Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya, bütün vergileri bile ödüyorum bakabilirsiniz. Ya bir kere kazanmışımdır ya. Yok yok zaten biliyorum ben senin için biliyorum. Bunun parasını da ben yediğim için arkadaşlar. Sıkıntı yok ondan ya. Oğlum ne yapıyor bu adam? Merak ettim. Varsın abi şey ne? Fare var. sende, ben yap tamam. Tamam ver. Ee, bakayım ne yalan makinesi kayak yapmayı öğrenmiş. 197 bin takipçilerine bir gün 460 Red Kit diye şarkısı var. 1.4002 haftada olmuş e, milyon olmuş. Eza ile e, bir günde, bir şarkı, günde yapmış. şarkı yapmışlar. Sonuncusuna gelsene. Bir. Şu, sonuca. Şu sonuca mı? Cheese. Çiz, Cheeseek. Hoş geldin. Merhaba. Bugün Aa red gitmiş lan. Bu zaten. Evet, evet anladım, anladım. Yani şu şuymuş. Şunu yapmışlar. Evet. Bir gün bir <gülüyor> Vay, bir günde şarkı yapıyorsun. 1.4 milyon izleniyor. Yani. Yani bir günde şarkı yapmak öyle çok şey değil. Yani Sagopa 25 dakikada yapıyormuş şarkılarını. Sagopa mı diyor bunu? Hı hı. Bayanlık. Ve ama şey yani gerçekten bir gün bunun için yeterli. Şey olarak yaparsan. sözleri de mi 25 dakikada yazıyormuş? Her şey komple. Nasıl yazıyor lan? Reiz yazıyor demek ki. Oğlum yani. Sagopa lan. Benim Sagopa ya. Yani <gülüyor> benim verdiğim bir örnek ama yani. Mesela günün başında başlasam. Hı hı. Aa, değil mi? 4 saatte falan güzel beat yapılır. Mix mastering de iyi bilen bir adam. Bir saatte sen, kayıt alır, bir saatte mastering yapar. sen BT yaparken ben sözleri yazacağım. Ben bir saatte yaparım diye ya böyle gaza geliyormuş falan. Ya zaten o şeyin varsa yazma, söz yani Çok iyi olmasına varsa, gerek yok. Zaten yaparsan yani. yani. Ama yine de güzel bir olay. Oğlum bir günde yapmışlar sonuçta yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tebrik ederim. Güzel yani. Video konusu güzel.